selam. Şimdi mouse hareket ettikçe kameranın bulanıklaşmasını yapacağız. Starter Player Scripts'i Local script e ekledim. Bunu sileyim. Şimdi öncelikle Lighting'de Blur oluşturacağız. Önce Lighting'e bağlanalım. Selamdır. Şimdi orada bir Blur oluşturalım. Bu arada kodu isterseniz yorumlarda atarım. Blur efekti edelim evet. Lighting içine Blur efekti koyduk. Şimdi ise servise e bağlanacağız. Ardından karakterimize bağlanalım. Gerek yok ama bağlanalım. Direkt mouse'a da bağlanabilirdik ama böyle daha iyi. Ardından Player Mouse diyelim. Or Player Get Mouse. Tamam. Karakterimizin de mouse'una bağlandık. Normalde diğer Motion Blur kodlarında mouse'un şu anki ve eski pozisyonlarını çıkarıp ona göre blur'u artırıp azaltıyorlardı. Ona gerek yok. Biz mouse delta kullanacağız. User input bulunan bir şey. Öncelikle bir fonksiyon oluşturalım. Bunu nasıl çağıracağız? Mouse ıı, move diyebiliriz. Mouse hareket ettikçe fonksiyonumuzu çalışırsın. User input servisten mouse delta'yı alacağız delta diyelim direkt hiç uzatmadan. Get delta dedik tamam. Şimdi bu x'e y'den oluşuyor. X e, hızı ve y hızı. Bu mouse'un hareket ettiği yöne doğru size bir bilgi veriyor. Mesela print delta diyelim. Şimdi ekran blur'lu olacak kesin biz ayarlamadığımız için. Evet. Mesela sağa doğru gidelim. Bakın soldaki yani x artıyor sola doğru mouseumuzu çektiğimizde de eksiye doğru gidiyor yukarı aşağı da y oluyor yani sağdaki iki tane değer veriyor bize şimdi bu iki değeri toplayacağız buna da increment diyelim delta ama öncelikle bunları bir evcillik evet, yapalım. Çünkü eksili bir sayı da olabilir, yani negatif bir sayı da olabilir, sola doğru götürdüğümüz için. Delta X ve Delta Y'yi toplayalım. Ardından Increment, New Blur'un Size Increment'ı eşitlensin. Yani Blur'umuzun Size'ı. Şimdi bunu böyle yapınca çok bulanıklaşma olacak. Çünkü çok büyük bir değer verebilir. Evet. Bayağı hafif götürdüğümüzde bile bayağı bulanıklaşıyor. Bunu 4'e bölebilirsiniz. Şimdi daha iyi olur. Evet böyle çok hızlı bir şekilde çevirdiğinizde bulanıklaşıyor artık. FPS'te falan da çalışıyor. Sender oyuna girip bir bakalım. Mesela şu an mouse'umuzu hareket ettirmiyoruz ama yine bulanık. Çünkü fonksiyonun çalışmasını bekliyor. Ha yani mouse'umuzun hareket etmesi gerekiyor. Bunu illaki move yapmanıza gerek yok. Yani birçok yolu var. Mesela run servisten bind to render tip diyebiliriz. Buraya herhangi bir şey yazalım. Mouse M diyelim mesela. Burada Ardından çalışacak fonksiyonumuzu yazacağız. Most moment. Bu şekilde de daha iyi olabilir. Tabii size bağlı. Belki siz mos hareketlerinde çalışmasını istiyorsunuzdur. Şimdi daha iyi oldu. Neyse, video bu kadardı. Başka videolar belki seneye gelir. Bilmiyorum. Canım, istedikçe çekiyorum. Hadi, bay bay.